Amatör balık avcılarının ihtiyacı olabilecek her türlü bilgiye ulaşabileceğiniz, balık avı hakkında her şey, kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir içerikle daha birlikteyiz. Vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Balık avında gece ve gündüz koşulları, avcıların avlanma stratejileri için önemlidir. Gündüz avı yaparken, balıkların konumlarını daha net görebilirsiniz ve doğal ışık altında daha kolay bir şekilde hedeflenen balığa ulaşabilirsiniz. Ancak, gündüz balık avı yapmak bazen zor olabilir, çünkü balıklar avcıları fark eder ve daha dikkatli davranırlar. Gece balık avı, balıkların davranışlarının değişmesi nedeniyle farklı bir strateji gerektirir. Balıklar genellikle gece beslenirler ve aktif hale gelirler, bu nedenle gece avı yapmak, gündüzden daha verimli olabilir. Gece balık avı, balıkların konumlarını net görmek zor olabilir, bu nedenle özel ekipmanlar, özellikle de gece görüş cihazları kullanmak gerekir. Bazı balık türleri, gündüz ve gece arasında davranışları açısından belirgin farklılıklar gösterir. Örneğin, bazı balık türleri gündüzleri sığ sularda avlanırken, geceleyin derin sulara inerler. Bu nedenle, hedeflenen balık türünün davranışlarına göre, gündüz veya gece avı yapmak daha verimli olabilir. Ancak, bazı yerel yasalar gece balık avını yasaklayabilir veya kısıtlayabilir. Bu nedenle, balık avı yapmadan önce yerel yasalara dikkat edilmesi önemlidir. Bize katılarak ücretsiz içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Ayrıca, öğrenmek istediğiniz konular hakkında yeni videolar hazırlayabilmem için videoların altına yorum yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup, videolara beğeni bırakarak destek olabilirsiniz.